Kendisine aşırı güvenen yay erkekleri, rahat tavırları bazen rahatsız edici olabilir. Sorumluluk üstlenmekten hoşlanmazlar. Dünya yansa umurlarında olmaz. Onlar kendi kurdukları dünyalarında çok mutludurlar. Hem kafa olarak hem de ev ortamında dağınık olurlar. Verdikleri sözleri unutur bir de bunu kabul etmezler. Kriz yönetimleri yoktur. Bir stres ya da kriz anında panaya kapılarak işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Dostluğa önem veren bir karakter doğmalara rağmen kimi zaman sevdiklerine karşı duyarsız olabilirler. Bu da çift karakterli oluşlarından ileri gelir. Hayatı eğlence olarak gördükleri için hayatın gerçekleriyle yüzleşmekten korkarlar. Hayata tozban ve bakıyor olmaları etraflarında yaşanan olaylara kayıtsız kalmalarına neden olur. Yarguruşları en geç olgunlaşan karakterdir. Hep çocuk kalmak için uğraşır. Çocuk ruhlu olmanın sonucunda en ufacık bir zorlukta pes eder. Hiç düşünmeden kendilerini bilmedikleri bir maceranın içinde bulabilir. Bu da gözü karadıkları zaman zaman başlarına pela, bela getirir. Yay huzursuz ve kuşkulu bir karaktere sahiptir. Kolay kolay kimseye güvenmez. Kendisine yapılan kötülükleri ve olumsuz davranışları unutmaz. Kim besler? Kızdığı bir kişiye karşı yumuşamaz ve kini devam eder. Bu sebeple affetme konusunda fazla bir beklenti içine girmeyiniz. Sivri dili ve inleyici lafları yüzünden etrafında fazla kişi olmaz. Haksız olaylar karşısında aşırı tepki verir ve kendilerini kontrol etmekte zorlanırlar. Yay burcu hayat tarzında sıkılgandır. Ani kararlar alması nedeniyle insan ilişkilerinde sorunlar yaşar. Evlilik hayatı eşiyle tartışmalı ve hareketli geçer. Küçük şeyleri abartıp büyük bir olaya dönüştürürler. Dikkatsiz, dağınık, patavatsız, kibirli bir karaktere sahiptirler. çevresindeki insanlarla problem yaşar ve tartışmalarda yumuşama konusunda da zorluk çekerler. Kural ve disiplini sevmedikleri için tek başına hareket etmek ve gezmek isterler. Değişken bir ruh haline sahip olduklarından sorumluluklardan kaçarlar. Disipline gelemezler. Hevesleri peşinden koşarlar, verdiği sözleri unuturlar. Gözleri açtır, elde ettiklerinden daha fazlasını ararlar, doymak bilmezler. Yay burcu kini geçmeyen bir burcu olduğundan insanlara acımasız davranabilir. Bu tür durumlarda merhamet beklemek boşuna olur. Eğlenceye düşkün ve gamsız bir karakteri vardır. Başladığı işlerin çoğu olumsuz dönüşlenir çünkü sabırları yoktur, yalın kalan işleri de çoktur. Kibirli ve kırıcı dili yüzünden en yakınları olanlar ve arkadaşlarıyla uzun süreli geçiremez. Sağlıklı ve tutarlı ilişkileri yoktur. Kaprisli yapısı insan ilişkilerinde sorunlara neden olur. Yay erkeğinin kuşkulu ve tutucu davranışları girdikleri ortamlarda da sıkıntı yaratır. Yay burcu erkeği doğru kişiyi bulduğunda, inandığında evlilik oldukça kolaydır.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 Yay burcunun evlilik için harekete geçirmek isterseniz bunu onunla konuşmalısınız. Sizin için ne kadar önemli bir konu olduğunu tatlı dilli şekilde onu anlatın. Yay erkekleri tatlı dilli bayanlardan hoşlanır. Etkilemek ve evlilik teklifi konusunda kalbini kazanmak isterseniz bu yeteneğinizi kullanın. Büyük erkekte olduğu üzere yay erkeklerinde de tatlı dilli olmak sorunları çözer. Evliliğe neden hayır dediğinde dair sorularınızı sorarken açıklamanızı yaparken her zaman tatlı dilli olmaya çalışın.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 maceraçı ve yeniliği açık kadınlar yay burcu etkili yay burcu erkeğini her zaman etkilemiştir